Merhabalar. 20 Ağustos 2022 tarihinden 26 Mart 2023 tarihine kadar önümüzdeki 6-7 aylık süreci kapsayan bir transitten bahsedeceğim sizlere. Mars'ın İkizler Burcu geçişinden. E, bu geçiş neden bu kadar önemli? Çünkü Mars Retrosu ile beraber e, bir gezegende... Bir burç enerjisinin sıkışması bizi 7 aylık süreç içerisinde aynı noktada sıkıştıracak, aynı noktada harekete geçme noktasında teşvik edecek. Aynı zamanda bu alanlardaki enerjiyi yoğun bir hale getirecek. Hal böyleyken tabii ki Mars'ın ikizler burcu transiti diğer transitlere nazaran daha dikkat çekici bir noktaya e, temas ediyor. E, tabii burada Mars'ın Boğa Burcu'ndan çıkıp İkizler Burcu'na geçmesi başlangıç aşamasında e, bizi biraz rahatlatacaktır. Çünkü Mars Boğa Burcu'ndayken enerjimiz çok sıkıştı. Hepimiz sahip olduklarımıza tutunmak istedik. Enerjimizi doğru bir şekilde dışarıya yansıtamadık. Belki biraz atalet, tembellik, e, aksiyon alamamak, cesaret gösterememek, bir şeyleri kaybetmekten korkmak Mars'ın Boğa Burcu enerjisiyle özdeşti. Ve Mars biliyorsunuz ki Boğa Burcu'nda zararlı konumda çalışmakta. Şimdi ise ikizler Burcu enerjisiyle beraber biraz daha dışarıya açılacağımız, biraz daha sosyalleşeceğimiz, biraz daha kendimizi ifade etmeye odaklanacağımız bir süreç başlarken aynı zamanda kafa karışıklığı, ikilemler, seçenekler arasında boğulmak, ne istediğine karar verememek ve sık sık fikir değiştirmek gibi etkileşimlerde aslında 7 ay boyunca bizimle beraber olacaktır arkadaşlar. Mars cesaret, savaş, aksiyon ve tutku gezegeni olarak değerlendirilebilir. Doğası gereği sert bir gezegen olarak kabul etmiş olduğumuz bir yapı. Burada tabii ki aslında Mars enerjisi olmasa bizler harekete geçemeyiz, bizler cesaret gösteremeyiz, mücadele edemeyiz, rekabet edemeyiz. Dolayısıyla tabii ki Mars enerjisine oldukça ihtiyacımız var ama bunu nasıl çalıştırdığımız, nasıl kullandığımız, nasıl değerlendirdiğimiz de önemli. Mars biliyorsunuz e, klasik astrolojide Koç ve Akrep Burcu'nun yönetici gezegeniyken modern astrolojide yalnızca Koç Burcu'nun yönetici gezegeni olarak kabul edilmekte ve birinci ve aynı zamanda sekizinci ev ile ilişkilendirilmekte. Birinci ev bizim dış kimliğimiz, dış dünyaya sergilemiş olduğumuz tavır, tutum, varlığımızdır, benliğimizdir. Dolayısıyla benliğimizi ne şekilde ortaya koyduğumuz Mars ile ilintilidir. Aynı zamanda 8. ev biliyorsunuz krizler, dönüşümler, kayıplar, ortaklaşa gelir gider döngüsü, aynı zamanda ameliyatlar, operasyonlar, kesici, delici aletler yine Mars ile ilişkilidir. Dolayısıyla aslında savaşçı, cesur ve dürtüsel bir figürü Mars ile ilişkilendirebiliriz. Burada tabii ki Mars'ın ikizler burcu kimyasıyla özdeşleşiyor olması... Bu savaşın daha çok üçüncü ev konularında aktif olacağını göstermekte. Nedir üçüncü ev konuları? Her türlü iletişim konuları arkadaşlar. Üçüncü ev aynı zamanda bizim ilk öğrenimimizi, çocukluk yıllarımızı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizi, zihnimizin ne şekilde çalıştığını, akıl oyunlarını, küçük eğitimleri, workshopları... Trafikte geçirdiğimiz zamanı, araçlarla alakalı konuları, kısa mesafeli seyahatleri, kardeşler yakın çevre ilişkilerini, etrafımızda bizimle beraber vakit geçiren insanları, onlarla kurmuş olduğumuz diyalogları, gün içerisinde zihnimizi meşgul eden her türlü konuyu, el becerilerini, yazma, çizme, konuşma gibi faaliyetleri ve yetenekleri yönetir. Demek ki bu alanlarda her zamankinden daha aktif olmak isteyeceğiz. Yazmak, çizmek, konuşmak, anlatmak, paylaşmak isteyeceğiz. Özellikle Mars'ın negatif enerjilerini bu 7 aylık süreçte duygularımızı, düşüncelerimizi yazarak, konuşarak, aktarmaya çalışırsak, akıtmaya çalışırsak o yoğun enerjinin zararlı etkisinden sıyrılmış oluruz diye düşünüyorum. Bunu da bir dipnot olarak kenara yazabilirsiniz. Yani yazmak... Anlaşmak, konuşmak, ifade etmek, e, aktarmak e, ve sonrasında onu yok etmek bile gerçekten bizi büyük ölçüde rahatlatacaktır. Tabii e, bu süreçte araçlarla alakalı konular gündeme gelebilir. Çok fazla trafik kazasına şahit olabiliriz. Çok ilginç trafik kazalarına şahit olabiliriz. Trafik her zamankinden daha agresif, daha aceleci, daha öfkeli olabiliriz. Bir şeyleri hızlı bir şekilde çözmek, acele hareket etmek, hemen olsun, hemen bitsin, hemen başlasın şeklinde dürtüsel tavırlar sergilemek eğiliminde olabiliriz. Biraz maymun iştahlı olabiliriz arkadaşlar. İkizler Burcu biraz maymun iştahlıdır. Her çiçekten bir parça bal alır, her şeyden biraz öğrenmek ister ama tam anlamıyla odaklanamayabilir. Çünkü biraz yüzeysel yapıdadır. Çabuk sıkılabilir. Çabuk farklı alana kanalize olabilir dolayısıyla odaklanmak ve konsantrasyonla alakalı da sorunlar Mars'ın ikizler burcu transiti süresi boyunca oldukça gündemimizde olabilir gibi de gözüküyor. Evet Mars'ın ikizler burcu geçişini değerlendirdiğimiz zaman 20 Ağustos'ta başladığını, 26 Mart'a kadar devam ettiğini ifade ettik ve 30 Ekim tarihinde Mars'ın retro harekete geçeceğini söyleyebiliriz ve bu retro hareket 12 Ocak 2023'e kadar da devam edecek. Mars retroları sürecinde özellikle hareket, aksiyon, heyecan, tutku, istek, yaşam enerjisi noktasında biraz kendimizi geride tutabiliriz. Önemli meselelerde adım atmak, girişim faaliyetlerinde bulunmak, spora başlamak, aktif olmak, enerjimizi dışarıya yansıtmak noktasında bir takım aksaklıklar yaşayabiliriz arkadaşlar. Ee, gerektiği yerde gerektiği tepkiyi gösterememek, e, harekete geçememek, e, hep plan program aşamasında kalmak, hep düşünce aşamasında kalmak, retro süreçlerinde yaşamış olduğumuz bir durum. Tabii ki o zaman e, retroya dair daha kapsamlı bir video paylaşımı yapacağım ama e, özellikle önemli girişimlerinizi başlangıçlarınızı bu tarihlere denk getirmemeye çalışın. Yani 30 Ekim ila e, 12 Ocak arasında Mars retro pozisyonda olduğu için her türlü anlaşma sözleşme, görüşme, kontrat, e, her türlü iletişimsel e, donanımla alakalı konularda aksaklıklar, gecikmeler e, bir tür isteksizlik halini de getirebilir. Evet e, Mars'ın İkizler Burcu'nda bulunduğu zamanlara göz atacak olursak e, tabii ki Mars e, İkizler Burcu'nda e, çok uzun süre bulunuyor. Ancak e, buna benzer bir yerleşim 2007'nin sonları ve 2008'in başlarında e, yaşanmış olduğumuz bir süreci kapsamakta. E, o zamana geri dönüp e, esasında o süreçlerde hayatımızda ne gibi temalar vardı, e, hangi konularda neleri başlattık veya neleri başlatmaya zorlandık, Hangi konularda öfkelendik, hangi konularda krizler yaşadık, tepkiler gösterdik, kafa tuttuk bunlara o süreçlere geri dönüp aslında benzer temaların yeniden hayatımıza çekilebileceği mantığıyla ufak da olsa bir takım ipuçları yakalayabiliriz. Tabii burada... Ee, esasında Mars her ne kadar zorlayıcı bir gezegen olarak kabul edilse de çok zor bir gezegende değildir. Ancak savaş gezegeni, e, özellikle e, savaş... ...kesici, delici aletler, kan, kan dökülmesi, mücadele gibi kavramlarla ilişkilendirildiği için... ...burada harekete geçmek, inisiyatif almak, kendimizi savunmak, bazen savunma hattında kalmak, bazen saldırı hattında kalmak gibi etkileşimleri çalıştırıyor. Değişken bir burçta ilerleyeceği için özellikle entelektüel anlamda ciddi bir uyarı e, niteliği taşıyacak. Yani... Sürekli olarak kendimizi geliştirmek isteyeceğiz arkadaşlar. Okumak, araştırmak, öğrenmek. Bunun sonsuz bir isteği ve arzusu içerisinde olabiliriz. Sürekli yeni şeyler keşfetmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni yerler keşfetmek, okumak, gelişmek, entelektüel anlamda büyümek. En büyük arzumuz ve tutkumuz olabilir Mars'ın ikizler Burcu transit esnasında. Tabii konuşmalarımıza, hareketlerimize dikkat etmemiz gereken de bir süreç. Çünkü... Birçok şeyi aynı anda istiyoruz, birçok şeyin aynı anda olmasını bekliyoruz ve birçok şeyden aynı anda sıkılma eğilimindeyiz. Yani e, hızların e, arttığı, olayların çok hızlı bir şekilde cereyan ettiği, bu şekilde olmadığı takdirde hemen sıkılabildiğimiz, bir şey odaklanmakta, yoğunlaşmakta zorlanabildiğimiz ama her şeyi e, biraz biraz öğrenmek istediğimiz bir süreçte olacağız. O yüzden e, biraz daha sakin, biraz daha frenle e, ilerleyerek, sürekli kendimizi frenleyerek ilerlememiz makul olacaktır. Özellikle bu yedi aylık süreç boyunca enerjimiz, neleri öğrenebileceğimiz, kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz, çevremizi nasıl güzelleştirebileceğimiz e, konularına odaklı olacaktır. Ve e, iletişim, fikirlerinizi paylaşma, aktarma, ulaştırma, e, detayları önemseme, detaylarda özellikle şeytan ayrıntıda gizlidir mottosuyla hareket edip ufak nüanslar yakalamak yine Mars'ın İkizler Burcu transit esnasında yaşayabileceğimiz hadiselerden. Şimdi ikizler burcu sürekli olarak zihnini bir takım konularla meşgul eden, sürekli olarak farklı farklı ilgi alanlarıyla uğraşan, aynı koltuğa iki hatta beş kalpı sığdırmaya çalışan bir burçtur biliyorsunuz ki. Çeşitlilik arar, farklılık arar, değişiklik arar. Konuşmayı, sohbet etmeyi, düşünmeyi, analiz etmeyi çok sever. Özellikle burada tabii ki bir takım zihinsel, yollar, iletişimle alakalı farklılıklar elde edilebilir. Ve zaman zaman yalan söylemek, tabi Mars'ın sert açılarında dolandırılmak, kandırılmak, dürtüsel davranmak, ya hep ya hiç mantığıyla ilerlemek gibi gölge yönleri de vardır arkadaşlar. Tabi çok zeki olmak, çok sivri zekalı olmak, Bazen keskin ve kışkırtıcı, tahrik edici bir dil kullanmak yine bu süreçte oldukça etkili olacaktır. Özellikle Mars'ın gerileme dönemlerinde ağzımızdan çıkanlara, imzaladığımız kontratlara, her türlü yazı, çizgi iletişim alanlarına odaklanmamız gerekecek. Bu süreçte enerjimizi en doğru biçimde kullanmak adına bir konuyu derinlemesine incelemek, detaylarını analiz etmek, hesap kitap yapmak, küçük ayrıntıları değerlendirmeye almak şeklinde çalışmalar yapabiliriz. Özellikle sosyal medya çalışmaları, web sitesi tasarımları, iletişim, yazın, yazı, basım, yayın gibi konulara odaklı olarak mesajımızı iletmek istediğimiz, kendimizi ifade etmek istediğimiz alanlarda İyileştirmek üzerine çalışmalar yapabiliriz. Biraz daha detayları ele almak, daha detaylı bir şekilde analiz yapmak adına enerjimizi çalıştırabiliriz. Üzerinde çalışılması gereken projelere odaklanabiliriz. Sevdiklerimiz, yakın çevremiz, komşularımız, kardeşlerimiz, iş arkadaşlarımız, ahbaplarımızla daha güzel iletişim yolları kurmak, daha kalıcı bağlantılar kurmak adına da yine efor sarf edebiliriz. Burada Mars ikizler burcu Trans esnasında Satürn zaman zaman Neptün ile bağlantılar kuracak. Burada tabii ki bazen huzursuz hissettiğimiz endişeli hissettiğimiz süreçlerde eylemlerimize bir takım istikrar gerektiren mekanizmalar eklememiz gerekebilir. Aynı zamanda Neptünle zaman zaman yapacakları kare görünümlerde. Bazı önemli detaylar kaçırılabilir, bazı yanılsamalar yaşanabilir, motivasyon eksikliği, enerji eksikliği gibi temalar ön plana çıkabilir. Bu süreçlerde özellikle Neptünle gerçekleşen sert açılarda biraz dinlenmek, biraz enerjimizi toparlamak, biraz topraklanmak iyi gelecektir. Özellikle bu süreçte Mars'ın İkizler Burcu transitinin negatif etkilerinden, Korunmak adına akik taşıyabilirsiniz, mavi akik taşıyabilirsiniz, iletişimle ilgilidir biliyorsunuz. Bu enerjilerde, bu boğazımızdaki enerji kendimize aktarmaya dair, hemen aktarmaya dair enerjiyi dizginlemek adına mavi akik taşını yanımızda bulundurabiliriz, taşıyabiliriz. Onun enerjisinden istifade edebiliriz. Tabii bu süreçte özellikle merak duygusunun da ön planda olacağını hatırlatmakta fayda var. Çünkü ikizler burcu sorularla cevaplar bulmaya alışkın bir burçtur. Çok fazla soru kafamızda. Dolanabilir. Bunların cevabını aramak, bunları peşine düşmek, merakımızı gidermek, bazı durumlarda tabii ki bizi bir konuda uzman haline getirirken bazı durumlarda da başımıza bir takım dertler almamıza sebebiyet verebilir. Aynı anda birden fazla alana kanalize olabilmek, aynı anda birden fazla konuda meşgul olabilmek gibi enerjiler şeklinde de çalışacak bir süreçten hızlı, hareketli, değişken, sıcak bir süreçten geçiyor olacağız. Tabii ki bunlar bireysel anlamda hayatımızda yaşayacaklarımız. Aynı zamanda küresel anlamda da e, ülkelerin kullanmış oldukları dillerin daha sertleşeceği, bir takım e, resleşmelerin yaşanacağı, bazı antlaşmaların, sözleşmelerin iptal edileceği, e, savaş enerjisinin, çatışma enerjisinin, Hat safhaya çıkacağı, tahrik edici bir takım cümlelerin, sözlerin, tarihi, lafların sarf edileceği bir sürece de giriş yapıyor olacağımızı söylemek mümkün. Özellikle ülkemiz açısından da bir takım kayıplar, gizli bir takım konular, gizli düşmanlıklar enerjisi yine bu süreçte hakimiyetini gösterecektir arkadaşlar. Evet, Mars'ın ikizler Burcu transiti genel itibariyle bu şekilde. Şimdi 12 Burcu neler bekleyebilir bu süreçte bunları aktarmaya çalışacağım. E, hemen koç burcuyla başlamak istiyorum buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar kanala abone olarak destek olabilirsiniz Eğer buraya kadar e, dinleyip istifade ettiğinizi düşünüyorsanız sevgiler Koç burcuyla devam ediyoruz Merhabalar sevgili Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Mars'ın 7 aylık İkizler burcundaki transiti haritanızın 3 evinde etkili olacak Zihniniz her zamankinden çok daha aktif, çok daha heyecanlı, çok daha meraklı, çok daha hevesli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle yeni kontratlar, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler noktasında her zamankinden daha istekli olacağınız ve karşınıza birden fazla fırsatın çıkacağı bir süreç hakim olacak üzerinizde. Burada tabii ki birçok koç burcu için araç alımı satımı, yeni fikirler, ilhamlar, yeni eğitimler, kardeşler yakın çevre ilişkileriyle alakalı hızlı gelişmelerde aktif olabilir. Aynı zamanda kendinizi ifade ederken dürtüsel bir yaklaşım sergilemediğinizden emin olmanız önemli olacaktır. Bununla beraber yakın çevre ilişkilerinizde zaman zaman çatışmalar, zaman zaman hareketlilikler de söz konusu olabilir. Bir takım fikir çatışması, iletişim aksaklığı, düşünmeden konuşmanın sonradan getirebileceği sorunlar ve sıkıntılarla uğraşmamak adına Kendinizi zaman zaman frenlemeniz yerinde olacaktır sevgili koçlar. Aynı zamanda trafikteyken e, agresif tutumlardan, öfkeli tutumlardan, aceleci yaklaşımlardan da uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Mars 3. evden geçerken e, hemen bir yere ulaşma isteği içerisinde olabilirsiniz aceleci davranabilirsiniz. Trafikte bir takım e, tartışmalar, e, gereksiz e, öfke patlamalarıyla mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Tabii 3. ev aynı zamanda bizim zihnimizi, zihnimizin çalışma potansiyelini yönettiği için bu alanda e, Mars'ın bu geçişiyle beraber zaman zaman öfke patlamaları, zaman zaman e, agresif tutum var e, da söz konusu olabilir ve e, psikolojik anlamda da kendinizi fazla e, zorlamamak adına Derinlemesine bir konuya çalışmaya odaklanabilirsiniz. Merak ettiğiniz konuları araştırabilirsiniz. Yeni kitaplar okuyabilirsiniz. Yeni bakış açıları keşfedebilirsiniz. Ve enerjinizi doğru bir al alana kanalize edebilirsiniz. Sevgili koç burçları Evet Mars'ın ikizler burcu transı bu şekildeydi. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar. Mars'ın ikizler burcu transiti haritanızın ikinci evinde etkili olacak. İkinci ev değerlerimiz, sahip olduklarımız, kazançlarımız, harcamalarımız, maddi durumumuz ve kendi varlığımızla ilintilidir. Mars'ın buradan geçişi özellikle para giriş çıkışı ile alakalı trafiği daha çok hareketlendirebilir, hızlandırabilir. Daha dürtüsel alışverişler yapma eyleminde olabilirsiniz. Burada kendinizi bu bağlamda dizginlemeniz. Bütçe dengenizi düzgün bir şekilde ilerletmeniz gerekiyor olacak. Aynı zamanda kendi değerinizi ortaya koymak adına her zamankinden daha savaşçı, daha mücadeleci bir yönünüzü göstermeye başlayabilirsiniz. Sanki kendi yerinizi edinmek adına bir savaş içerisindesiniz, bir mücadele içerisindesiniz. Kendi alanınızı korumaya çalışıyorsunuz, sahip olduklarınızı korumaya çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda bunları yaparken elinizdekileri kaybetme ihtimaliniz de var. Çok fazla risk almamaya düzen gösterin. Çok fazla agresif tutumlar sergilememeye özen gösterin ve buradaki enerjiyi daha sakinleştirerek kullanmanız lehinize olacaktır. Tabi burada para girişçi girişi hızlı olduğu gibi para çıkışı da hızlı olacak. Özellikle harcamalar ve kazançlar noktasında bir profesyonelden destek alabilirsiniz. Aynı zamanda... Zaman zaman kendinizi çok daha güçlü göstermek isteği içerisinde olacağınız, ancak zaman zaman da pasif, agresif bir tutum içerisine gireceğiniz süreçlerden de geçebilirsiniz. Yeni bir işe girmek, mesleki anlamda kazançlarınızı artırmak, her zamankinden sizi daha çok motive edebilir, daha çok para kazanmak, daha çok gelir elde etmek hırsı içerisinde olabilirsiniz. ve Bunlar için de çeşitli yollara başvurabilir, hatta ek bir iş İmkanı peşinden de koşabilirsiniz gibi gözüküyor. Burada ne kadar değerli olduğunuzu aslında bağır olan şeylerle de oldukça değerli olduğunuzu hatırlatın kendinize. Elinizdekilerin kıymetini bilin ve fazla riske girmeyin. Özellikle kendinizi zora sokabilecek, sıkıntıya sokabilecek süreçlerden ve durumlardan da uzak durmaya çalışın derim sevgili ikizler burçları. Çok özür diliyorum sevgili boğa burçları. Evet Mars'ın ikizler burcu transitinin burcunuza etkisi bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı aktarmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları ve yükselen burcu ikizler alanlar Mars'ın burcunuza geçişiyle beraber bir alev topuna dönüştüğünüz e, süreci deneyimler olacaksınız. Bir de aylık süreç boyunca siz sevgili ikizler burçlarını tanımamız çok da mümkün olmayacak gibi kendinizden beklenmeyen, bugüne kadar yapmadığınız, bugüne kadar içinizde tuttuğunuz özellikle Mars'ın boğa burcu ile beraber neyi içinizde tuttuysanız artık ortaya çıkarma zamanı tabi. Bu durum bazen bir tehlikeye de dönüşebilir arkadaşlar. Pimi çekilmiş bir bomba gibi düşünün kendinizi. Çok hareketlisiniz, çok isteklisiniz, çok heveslisiniz. Her şeyi yapmak istiyorsunuz, dünyayı fethetmek istiyorsunuz ama e, tabii ki gölge yönlerini düşünecek olursak sizi frenleyecek mekanizmalarda karşınıza çıkabilir. O yüzden yaralanmalar, sakatlıklar, bir takım ev kazalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çalışın. E, Spora başlayabilirseniz bu süreçte daha hareketli olabilirsiniz. Özellikle zayıflamak için, spora başlamak için fiziksel enerjinizle aslında bu Mars'ın e, dengesini sağlayabilmek için güzel bir süreç olacaktır. Her zamankinden daha göz yukarı, daha cesur, daha tutkulu olacağınız bir süreçte aktif olacaktır. Yeri geldiğinde savaşmaktan, mücadele etmekten geri durmayacağınız, kendi hakkınıza söke söke alacağınız, bunun için e, asla kimsenin arkasına saklanmayacağınız, kimsenin Desteğini beklemeyeceğiniz, tek başınıza bir nefer olarak kendinizi ortaya atacağınız, belki silahsız, belki savunmasız bir şekilde e, hedeflerinizin peşinden koşacağınız süreçler aktif oluyor. Etrafınız tarafından şöyle şeyler söylenebilir yani bu ikizler Burcu'na ne oldu? Ee, böyle değildi, bu kadar öfkeli değildi, bu kadar hırslı değildi, bu kadar tutkulu değildi ona ne oldu dedirteceğiniz bir süreç başlıyor sevgili ikizler burçları Dediğim gibi fiziksel anlamda bir takım yaralanmalara, sakatlıklara karşı dikkatli olmaya çalışın. Kalp kırmamaya, gönül kırmamaya çok fazla cüretkar ve hoyrat olmamaya çalışın. E, Aksi bu süreç sizi alıp bayağı maratonda e, birinci sıralara yerleştirecektir gibi gözüküyor. Bu uzun 7 aylık koşu içerisinde. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bana aktarmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar, Mars'ın ikizler burcu transiti sizi oldukça zorlayacak sevgili yengeç burçları. Bunu baştan peşinden söylemek istiyorum. Çünkü Mars 7 ay boyunca 12. evinizde olacak. Öfkeler, bilinçaltı, korkular, kaygılar, gizli düşmanlıklar, planlar, programlar, projeler ama hep arkamızda kalan, sırtımızda kalan yönde olacak. Burada özellikle şunu belirtmekte fayda var. Özellikle yurt dışı, uzak diyarlarla alakalı gündemleri olan yengeç burçları varsa Mars'ın bu transitini mutlaka değerlendirmeliler. Bir konu, bir girişim, bir projeye hazırlık aşamasındaysanız yine bunu detaylı bir şekilde araştırmak, öne çıkarmak adına çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Örneğin bir yüksek lisans tezi hazırlayan, bir projeye hazırlık aşamasında olan kişiler için mükemmel bir zamanlama olacaktır. Bir kitap yazmaya hazırlanan Sosyal medyayla alakalı bir projesi olan yengeçler için de çok güzel çalışacağını söylemek mümkün. Ancak bunun yanı sıra tabii ki Mars'ın 12. evdeki enerjisi biraz daha e, yavaşlatılmış bir enerji gösteriyor. Fiziksel anlamda çok da aktif bir enerjiden bahsedemeyiz. E, projeler var, planlar var, programlar var ama aksiyon noktası tabii ki 2023'ten sonra daha ziyadesiyle olacak gibi gözüküyor. Bu yüzden çok iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Bunları değerlendirirken bazen korkularınız, bilinçaltınız, travmalarınız da aktif olabilir. Zaman zaman uyku problemleri yaşayabilirsiniz, kabuslar görebilirsiniz, rüyalarınız çok daha farklı bir hale gelebilir. Bilinçaltı temizliği yapmak bu süreçte çok önemli olacaktır. Özellikle sağlıkla alakalı problemler yaşayanlar varsa bağışıklık sistemlerine ekstra hassasiyet göstermek zorunda oldukları bir süreçten geçecekler. Bununla beraber arkanızdan dönen işler, Sizden gizlice hoşlananlar, size gizlice düşmanlık besleyenler gibi temalarda bu dönemde hat safıya ulaşabilir ve bunlar karşınıza dökülebilir. Sevgili yengeç burçları, tabii ki bunu daha çok bir projenin hazırlık süreci şeklinde değerlendirebilmek, bu enerjiyi daha doğru bir şekilde kullanabilmeyi sağlayacaktır. Umarım faydalı olur diye temenni ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bana aktarmayı unutmayın. Lütfen sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Mars'ın İkizler Burcu Transiti haritanızın 11. evinde etkili olacak. Tam 7 ay boyunca hayaller, hedefler, sosyal çevreler, kariyer gelirleri ve aynı zamanda büyük planlar, büyük paralar evinizde meydana gelecek. Evet, Mars 11. evinizden geçerken... Öncelikle hayallerinizi gerçekleştirme noktasında çok motive hissedeceksiniz kendinizi. Büyük hedefler, büyük hayaller peşinde koşarken hiç yorulmayacağınızı söyleyebilmek mümkün sevgili Aslan Burçları. Yeni sosyal çevrelere dahil olmak, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar kurmakta e, bunun e, aslında seneresi gibi devam ediyor olacaktır. Burada e, dostluklar ve arkadaşlıklarla alakalı zaman zaman problemler ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Zaman zaman çatışma enerjilerinde olabilirsiniz. Çok hırslı olabilirsiniz hayallerinizi gerçekleştirme noktasında ve o büyük hedef gözünüze diktiğiniz nokta her neyse bununla alakalı yoğun bir mücadele içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Kalabalıkların içerisinde gruplara liderlik etmek, bir şekilde o grubun içerisinden sıyrılmak, kendi zincirinizi kırmak adına da oldukça aktif olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Kariyer gelirlerinizde bu süreçte artışlar söz konusu olabilir. Ancak bununla beraber bu kazançlarınızı yine hayalleriniz için kullanıp değerlendirebilirsiniz. Yani para geldiği gibi gidebilir eş zamanlı olarak. Çünkü hedeflediğiniz, motive olduğunuz farklı alanlar var. Büyük resmi görmeye çalışıyorsunuz. Büyük hedeflerin peşinden gitmeye çalışıyorsunuz bu süreç itibariyle. Bu dönemde size karşı çıkan e, arkadaşlarınız, dostlarınız olabilir. E, bununla alakalı bir takım mücadeleler verebilirsiniz. Bazı fikirsel çatışmalar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. E, bazen de tabii ki kendinizi frenlemeniz gereken, durup düşünmeniz gereken süreçler de yakalayacaksınız. Yani soluksuz bir şekilde zirveye tırmanmaya çalışmak e, bazen sizi e, zirveye çok yakınken pes etmeye zorlayabilir sevgili aslan burçları. Evet, e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı. Videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı bana aktarmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Mars'ın İkizler Burcu Transiti haritanızın tepesinde ilerliyor olacak. Sizin için gerçekten oldukça ilginç bir zaman. Çok hareketlisiniz, çok hırsızsınız, çok rekabetçisiniz. Sınır tanımıyorsunuz. Herkesi karşınıza alabilirsiniz. Özellikle kariyer noktasında, geleceğinizle alakalı atacağınız adımlar noktasında... Zaman zaman otoriteyi dahi başkaldırabildiğiniz süreçler içerisinde olacaksınız. Burada kariyer ve gelecekle alakalı hedefleriniz noktasında çok çalışmak, gerekirse savaşmak ve mücadele etmekten geri durmayacağınız bir süreç aktifken, kariyer hayatınız, medeni durumunuz, sosyal itibarınızla alakalı bir takım değişimler ve hızlı gelişmelerde yaşanabilir. Ee, hızlı bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz. Hızlı bir şekilde boşanmak isteyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde mesleği bırakmak veya yeni bir mesleğe atılmak gibi faaliyetleriniz olabilir. Özellikle bir girişimcilik planınız ve faaliyetiniz varsa bununla alakalı da çok motive olacağınız bir süreç olacaktır. Ancak zaman zaman ebeveynler ve otorite konumundaki kişilerle gereksiz çatışmalar, gereksiz savaşlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Buralarda kalp kırmamaya özen gösterin. Devletle, hükümetle, resmi makamlarla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz ve onlarla da bir savaşın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Bunlar beyhude bir savaş da olabilir. O yüzden daha aklıselim bir şekilde hareket etmek ve bu konuda belki de çevrenizin desteğini almak veya ne yapıyorsun sen sevgili Başak dedikleri zaman onları dinlemek faydalı olacak gibi gözükmekte. Evet, Mars'ın ikizler burcu transit'i bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Mars'ın ikizler burcu transit'ini haritanızın 9. evinden e, deneyimliyor olacaksınız. Burada tabii ki 9. ev biraz daha soyut, e, biraz daha e, genel geçer bir alan olduğu için... Bu etkiyi özellikle ruhsal anlamda çok daha yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Mars 9. evden geçerken e, özellikle e, hukuksal gündemlerle alakalı mücadeleler, belki hukuksal bir savaş içerisinde olabilirsiniz, hak arama mücadelesi içerisinde olabilirsiniz. Bununla beraber yurt dışı, seyahat, yeni eğitimler, lisans veya lisans üstü konularla alakalı gündemlerde yine Mars'ın bu geçişiyle beraber Aktif bir şekilde kendisini gösterecektir. Ee, özellikle öğrenci olan e, yükselen teraziler için çok aktif bir şekilde çalışacak. Tam motive e, bir sınava hazırlanmak, bir sürece e, motivasyonunu asla kaybetmeden e, kendini hazırlayabilmek için önemli bir süreç. Aynı zamanda tabii 9. ev bizim e, maneviyatımızı, değer yargılarımızı, ruhsal yönümüzü, yaşam yolculuğumuzu sembolize eder. Dolayısıyla inançlarımız noktasında da oldukça iddialı olacağımız bir süreç, yeni inanç sistemleri, yeni fikirler, yeni bakış açılarını keşfetmekte daha fokuslanacağımız bir süreç. Yani daha çok okuyacağınız, daha çok araştıracağımız bir süreç ve bu inançlarınızı, bu öğrendiklerinizi şiddetli bir şekilde savunabilirsiniz. Yani bir takım inanç savaşları, bir takım siyasi savaşlar, yani tartışmalar içerisinde de bulabilirsiniz kendinizi. Bununla beraber sosyal medya, basın, yayın, reklam, pazarlama gibi alanlarda da oldukça aktif bir şekilde çalışabileceğiniz bir süreçten bahsedebiliriz. Sadece gereksiz yere farklı fikir, farklı görüş, farklı ırk, coğrafya veya etnik kökenden insanla tartışmaya girmemek bence daha faydalı olacaktır. Kendi amaçlarınıza, kendi hayat yolculuğunuza odaklanmanız çok daha verimli bir şekilde bu enerjiyi çalıştıracaktır diye düşünüyorum. Evet sevgili telavisi burçları dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Mars'ın ikizler burcu geçişi haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkizlerinizin tam karşısında bir Mars'la 7 ay boyunca mücadele ediyor olacaksınız. Özellikle evli olan, ortaklı olan yay burçlarına şimdiden geçmiş olsun desek yeridir. E, tabii ki e, şaka yapıyorum. Ancak e, burada ikili ilişkiler yoluyla bir takım mücadeleler, savaşlar vermeniz gerektiği gerçekliği de ee, söz konusu açıkçası. Özellikle partnerinizin her zamankinden daha agresif olması, daha hırslı olması, daha heyecanlı olması, daha öfkeli olması gibi gündemlerle uğraşabilirsiniz. Aynı zamanda siz de ikili ilişkiler alanında hemen netice almak, hemen birlikte olmak, hemen ayrılmak gibi dürtüsel eğilimler içerisinde olabilirsiniz. Kontratlar, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler alanında Danışmanlar, avukatlar, danışmanlık almış olduğunuz, bu hizmet almış olduğunuz kişilerle yaşayacağınız mücadelelerle ilgili olarak gündemlerde aktif olacaktır. Süreçle beraber şunu da söyleyebilmek mümkün. Bir takım ortaklıklar kurulabilir, bir takım ortaklıklar bozulabilir. Burada bir güç, güç çatışması, bir benlik çatışması içerisinde bulabilirsiniz zaman zaman kendinizi. Aşk mı, savaş mı, ortaklık mı, evlilik mi gibi soruları çok sıkça kendinize soracağınız bir süreçten geçeceksiniz ve biraz daha aslında silahlanmayı ve kendinizi müdafaa etmeyi öğreneceğiniz bir süreç olacaktır sevgili yay burçları. Güzel bir süreç olsun diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar Mars'ın ikizler burcu transiti haritanızın 6. evinde etkili olacak. Tam 7 ay boyunca 6. ev konularında enerjilerinizi aktif bir şekilde kullanacağınız bir süreç başlıyor. Mart 6. evden geçerken özellikle spora başlamak, diyete başlamak yeni bir düzen inşa etmek adına çok verimli süreçler aktif olacaktır. Aynı zamanda tabii ki aşırı hareketlilikten kaynaklı bir takım sıkıntılar da yaşanabilir. Bazı kazalar, sakarlıklar da söz konusu olabilir. Bu süreçte daha dikkatli olmak gerekiyor iş değişimi, görev değişimi, aynı anda birden fazla işi yapabilmek, fiziksel koordinasyonun sağlanabilmesi, daha aktif olabilmek adına da önemli süreçler söz konusu olacaktır. Bununla beraber sağlığınız, bağışıklık sisteminize karşı da daha temkinli ve dikkatli olmanız gereken bir süreç içerisinde olacaksınız. Çalışma arkadaşlarınız, yardımcılarınız varsa evcil hayvanlarınızla alakalı gündem maddelerinin daha çok aktif olmaya başlayacağı bir süreç söz konusu. Bununla beraber yeni bir işe girmek, yeni bir hayat rutine edinmek, hayatınızı düzene koymak adına efor ve çaba sarf etmek için de uygun bir süreç olacaktır. Çok çalışacaksınız, çok çabalayacaksınız ve kendi düzeninizi inşa etmeye başlayacaksınız sevgili oğlak burçları. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için. Abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Mars'ın ikizler burcu transiti haritanızın 5. evinde ilerliyor olacak. Önümüzdeki 7 ay boyunca çok e, adrenalini yüksek bir süreç yaşayacağınızı söyleyebilirim. Aşk hayatınız çok aktif hale geliyor. Cinsel hayatınız çok aktif hale geliyor. Bununla beraber yaratıcı girişimler, çocuklarınız, çocuklarınızla alakalı gündemler, sanatsal e, faaliyetler ve eğlencelerle alakalı çok aktif olacağınız bir süreç. Biraz aslında risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Spekülatif konulara yönelebilirsiniz. Bazı spekülasyonlar Riskli yatırımlar yine gündeminizde olabilir. Çok cesur olabilirsiniz, çok öğret olabilirsiniz. Hayatı bir oyunmuş gibi yaşamak isteyebilirsiniz. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda olacaktır. Beklenmeyen gebelikler, istenmeyen gebelikler, çocuklarla alakalı önemli gelişmeler aktif olabileceği gibi çok tutkulu birliktelikler, hızlı başlayan, hızlı sönen ilişkilerde yine süreçte aktif bir şekilde kendisini gösterecektir. Uzun zamandır üzerine e, düşündüğünüz, tasarladığınız projeleriniz varsa işte artık bunları sahnelemek, bunları göstermek adına da güzel bir süreçten bahsedebiliriz e, sevgili kova burçları. Umarım güzel bir transit olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar. Mars'ın ikizler burcu transiti haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Özellikle haritanızın dip noktasında aktif olan bu gezegen size bir yer değişikliğini vaat ediyor olabilir. Aileniz, aile içerisinde yaşanabilecek aksaklıklar, problemler, bazı aile içi tartışmalar ve diyaloglarda gündemde olabilir. Kalp kırmamaya özen gösterin. Ee, kendi konfor alanınızda huzursuz hissedebilirsiniz. Yer değişikliği ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. Yatırımlarınızı gayrimenkule yöneltebileceğiniz gibi kökten bir temizlik, kökten bir şifalanmak, aile büyükleri, kökler, ebeveynlerle alakalı gündemlere her zamankinden çok daha fazla odaklanabilirsiniz. Bu süreçte birçok balık burcu için taşınma, yer değişikliği gündemi söz konusu. Aynı zamanda ev içinde tadilat yapmak, kırmak, dökmek, yeniden tasarlamak, için de aktif bir süreç olacaktır. Zaman zaman aile içerisinde çatışmalar olsa da bunları yeniden yapılandırma noktasında geliştirebilirsiniz. Kendi kök problemlerinize kök inançlarınızla atalarınızdan gelen aktarımlara odaklanıp bunları şifalandırmak üzere çalışırsanız Mars enerjisini çok daha doğru bir biçimde kullanmış olursunuz diye düşünüyorum. Sevgili balık burçlarım Evet ailenin gündemleri zaman zaman size muhalifmiş gibi gözükebilir ve bunlara tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Ama aslında bunlar sert olsa da bir şifalanma sürecinde aktive ediyor olabilir. Bu nazarla bakarsanız daha kolay bir şekilde işlerin içinden çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet umarım güzel bir süreç olur sizin için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, hoşça kalın. Evet, zihnimizin çok aktif olacağı, entelektüel savaş içerisinde bulunacağımız, her şeyi aynı anda öğrenmek isteyeceğimiz ve merak duygumuzun hat safhada olacağı, diyaloglarımızın sert olacağı bir sürece giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, kazamız şimdiden mübarek ola diyorum. Ee, benim aktarmak istediklerim bu kadardı. Tabii ki yine transitleri sizlere aktarıyor olacağım. Mars Retrosu'na dair ayrıca bir video paylaşıyor olacağım. Umarım faydalı olur e, düşüncesindeyim. Dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram instagram.opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.